Ki bu triyut bezlerinin e, görevleri nelerdir hocam? Yani triyut bezi e, iki tane hormon saklıyor T3, T4 diye. İkisi de son derece bizim metabolizmamızı düzenleyen e, hormonlar. E, yani bu tiroid bezleri eğer iyi çalışmazsa, bu hormonlar yetersiz olursa bizim metabolizmamız son derece yavaşlar. İşte kalpımız, kalp hızımız yavaşlar, e, bağırsaklarımız yavaşlar. Ee, kolesterol düzeyleri artar, ee, işte ciltte kuruluk tırnaklarda e, kuruluk, e, sinir sistemin gelişmesi özellikle bebeklerde çok ciddi problemler yaratabilir. Yani son derece önemli bir e, bezdir, troid bezi. E, bu hormonlar da son derece dengeleyici hormonlardır. Çok çalıştığı zaman da problem, az çalıştığı zaman da problem. E, işte kanser riskleri, iltapları durumları da var troyit bezlerinin. Son derece yaygın bir hastalık paterni var. Risk faktörlerine giriş yaparsak, evet etki. risk faktörleri e, tabi işte tiroid bezinin işte az çalışması, çok çalışmasıyla ilgili hani söyleyebiliriz ama özellikle bazı hastalıklar genetik çok yatkınlık var. Mesela haşmatlı troyit dediğimiz işte troyit bezinin az çalıştığı.